Bu videoda bir doğru parçası, ışın ve bir doğru arasındaki farka göz atmak istiyorum. Ve bunların geometrik türlerine bakmak istiyorum. Doğru parçası dediğimiz şey, burada gösterdiğimiz gibi başlangıç ve bitiş noktası olan düz bir çizgi. Günlük hayatımızda birçok şey aslında geometrik açıdan bir doğru parçası. Burada pek düz çizemedim ama aslında dümdüz olması gerekiyor. Evet, bu çizdiğim bir doğru parçası. Parçası dememin sebebi ise, bir başlangıç ve bir bitiş noktası olmasıdır. Bir doğruya bakacak olursak, doğruların herhangi bir bitiş noktası olmadığını görürüz. Doğruların bitiş noktası ya da başlangıç noktası yoktur. Her iki yönden de sonsuza dek ilerler doğrular. O zaman doğruyu böyle çizebiliriz ve uçların sonsuza dek ilerlediğini göstermek için oklar kullanabiliriz. Evet, eminim hayatınızda hiç sonsuza dek giden bir şeyle karşılaşmamışsınızdır. Ama matematikte bu abstrakt kavramları düşünebiliriz, soyut kavramları. Bir doğrunun matematiksel tanımı düz olması ve sonsuza kadar gitmesidir. Işınlar ise bu iki kavramın arasındadır. Işınların belli bir başlangıç noktası vardır ve sonsuza kadar giderler. O zaman bir ışın şurada başlayıp sonsuza kadar gidebilir. Evet, hemen şuradaki bir ışın oluyor. Şimdi Khan Academy modülünü ışınlar, doğrular ve doğru parçaları arasındaki farkı incelemek için yapalım. Şuradaki sınıflandırmamıza dayalı olarak çok kolay ve basit bulacağınızı düşünüyorum. Hemen modülü çalıştırayım. Evet, şuradaki şey nedir? Evet, iki tarafında iki ok var. Yani sonsuza kadar gidiyor demek iki, iki yönden de. O zaman bunun bir doğru olması gerekiyor. Evet, hemen kontrol edelim ve doğru cevap. Evet, peki bu sorunun cevabı nedir? Peki, İki taraftaki oklar da şeklin iki tarafından sonsuza kadar ilerlediğini gösteriyor. Yani bunun da bir doğru olması lazım. Evet, güzel. Hadi bir tane daha çözelim. Şuradakinde bir tane ok var ve sadece bir yönden bir taraftan sonsuza kadar ilerliyor. Aynı zamanda başlangıç noktası mevcut. Yani buradan başlayıp sonsuza kadar ilerliyor. O zaman bunun bir ışın olması lazım. Bir başlangıç noktası var ve tek yönde sonsuza kadar ilerliyor. O zaman bu bir ışın. Güzel, hadi bir tane daha çözelim. Buradakinde hem bir başlangıç, hem de bir bitiş noktası var. İkisi de var. Başlangıcı var, bitişi var. Ve hiçbir yönden sonsuza kadar ilerlemiyor. O zaman buradaki bir doğru parçası. Evet, umarım bu modül işinize yaramıştır.